Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ofis 2016'nın powerpoint sürümünü inceleyeceğiz. Hemen açasın arkadaşlar. Ben programı berava indirdim. Linkini vereceğim. Her şey var zaten. Olmayan şey yok. Ya yapmıştım ben zaten böyle. Bir avlama yapmıştım bir tane program mesela yani. Üniversite şey için. İlse son sınıf. Güzel arkadaşlar. Çok güzel şeyleri var. Dosya. Yani arkadaşlar bu sürü şeyi var. Ee, ahşap türü bile var yani. Ben bunu yapmıştım ilk olarak. Yeni güncelleme geldi. Bu da geldi. Ee, bu i̇stediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Ee, onun adı neydi? Yaz tipini. Ama bu güzel, ben, güzel oldu. Oluştur'a tıklıyoruz arkadaşlar. Başlık eklemek için resim e, şey diyor. Mesela one ne olsun mesela wanted terör örgütü aranan terör örgütü yani yani işte şuraya da yazarız kal PKK diye işte. Onun adı neydi? Hatta buna da bir şey demiyorum Kaleş yazımıza Zaten kendilerinin ne olduğunu biliyor size. Ee, buradan arkadaşlar sonra e, şuradan bizim Türkiye Cumhuriyetimizin şeyini yazarsınız işte. Böyle bir sırayt yaparsın. Ee, mesela Türkiye Cumhuriyeti Adana. Ya da İstanbul olsun. Hadi Hakkari olsun hadi Yazı tipi falan da çok güzel arkadaşlar Buraya yazarsınız ee, 19.09.2015 Tarihinde Sallıyorum Bir şehit Bir şehit Al Allah ulan mesela ne olsun getirttiremiyorum ki cümleyi Allah'ın rahmetine kavuşmuştur bir sonrakinde ise bir madde daha yazarız ee, o günde bir şehit için mesela e, 71 eee PKK örgütü militanı öldürünmüş tür diye yani yaparız arkadaşlar. Vant terör örgütü kalleş PKK. Ee, şey yapmak isterseniz arkadaşlar buna video eklemek isterseniz şuradan bir tane. Ee, Şehit haberi azarsınız ee, videoları girersiniz bu vid evet arkadaşlar bunu gelirsiniz ee, save from .com'dan e, YouTube için hazırlanmış bir site Oradan arkadaşlar bunu indirin. Bu videoyu indirin. Ay. Ah. Ben size tam kullanımını açıklıyorum şu anda. Eee indir it, arkadaşlar. Ee, ne kadardır en fazla? Evet. Benim şu anda arka olduğu dolduğu için AKK yazım yavaş yavaş şu şey olmaya başlıyor. Ay sonuna yaklaştığımız için yavaş yavaş şu şey oluyor. 20 saniyesi var. Yani daha indi. Yine yapmıştım o da kaldı öyle. Nasıl güzel. Ah, yeter arkada. Evet arkadaşlar geldi. Ee, buradan Yeni slide deyin. Şuradan arkadaşlar. Ee, yeni slide'a tıklayın. De hangi yanına yazı yazmak istiyorsanız yazarsınız. Ee, şey de yapabilirsiniz yani. Başlık ve içeriye tıklarsınız. Buradan arkadaşlar. Aileye. Şehit haberi. Böyle verildi. Diye yazarsınız işte. ayarlasaydım. Evet. Sonra arkadaşlar video eklemek istiyorsanız video ekle'ye tıklayın. Buradan arkadaşlar dosyadan. Ben size dosyadan öneriyorum. YouTube'da bazen sorun çıkabiliyor. YouTube'u kabul etmiyor. Bilmiyorum yani. Bende kabul etmiyor. Şuradan ekle'ye tıklıyoruz. Dosyamız eklenmiştir arkadaşlar. Bunu büyütüyoruz iyice ee, Buradan arkadaşlar e, Videonun üstüne tıklıyoruz Buradan arkadaşlar Üst tarafta Üst tarafta arkadaşlar Kayıttan yürüt var Bir de biçim var arkadaşlar Kayıttan yürüte geliyoruz tam ekranda oynat. Tıklatınca değil arkadaşlar. Otomatik olarak. Hem de slide'ımıza girdiğimizde tam ekranda oynatılmasını istiyorsanız e, ses düzeyini de buradan ayarlarsınız. E, sonra arkadaşlar. Tamam şu anda onu da ayarladık. Şimdi arkadaşlar slaytımıza bir göz atalım. Ne diyor? Wanted Terör Örgütü PKK. T Türkiye Cumhuriyeti Hakkari. En çok oradan şeyi haberi geldiği için ben şu anda kendi şehrimi bile vermiyorum yani e, 19.09.200 tane bir şehit Allah'ın rahmetine kavuşmuştur 71 PKK örgütüne militeni öldürülmüştür arkadaşlar böyle geliyor şurada mesela arkadaşlar bir girelim arkadaşlar tekrardan girelim sonra arkadaşlar işte şuradan e, lazer işaretleyicisi Şurayı işaretleyebiliyorsunuz öyle e, Vurgulayıcı Bu eski zamanların Videosu sanırsam bilmiyorum Şöyle e, Önemli olan yerleri Bir derslesiniz Mesela Videoyu şuradan İşte arkadaşlar Mesela Şu Aile Yani arkadaşlar şey acı, acı çekiyorlar şu anda yani. Yani ben de burada baya bir üzülüyorum zaten onlar için. Renk renk verebiliyorsunuz. DHA haber ajansı falan diyor işte. Arkadaşlar bir dersdesiniz mesela Yapabiliyorsunuz öyle Eski zamanlara benziyor zaten Videonun çekiş tarzına belli Evet arkadaşlar Bu slide'da Slide'ımızda böyle yapıyoruz Bunu kaydetmek için de Arkadaşlar Buradan arkadaşlar Dosyaya tıklayalım Farklı kaydet ee, bu bilgisayar masaüstü powerpoint sunusu diyor siz buradan arkadaşlar onu e, mp4 video olarak kaydedeceksiniz masaüstüne e, buradan kaydet et. tıklıyoruz arkadaşlar masaüstümüze videomuz e, slaytımız yollan evet yollanmış arkadaşlar burada giriyoruz Vermedi. Bende mallık yani. Bunu böyle yapmayacaktım. <gülüyor> Küleceksin şimdi. Kafam karşıtı Okuldan geldiğim için. Şu anda. Yani sonra arkadaşlar işte buradan farklı kaydet. Bu bilgisayar. Masa üstü. PowerPoint sunusu. PowerPoint sunusu olarak kaydediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kaydedilmiştir. Nerede arkadaşlar? Evet burada. Slaytımız hazırdır arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım size yardımcı olmuşumdur. Olma, olmamış da olabilirim. Olmuş da olabilirim. Yani bug da çıkabilir, çıkmayabilir. Evet arkadaşlar, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.